Tamam, önce soğanları küp küp kestik. Az bir şey kavurduk. Yeşil biberleri de kestik. Şimdi kavuruyoruz. Soğanlar ve biberler güzelce kavruldu. Yarım kilo tavuk göğsünü güzelce dilimledik. Daha sonra kavrulmuş biber ve soğanlarımızın içerisine döktük şimdi de kavrulmuş biber ve yeşil biberimizi ve soğanımız tavuk göğsümüzü güzelce karıştırıyoruz tavuk göğsümüz Biberlerimiz ve soğanlarımız güzelce kızarmaya başladı. Bu arada domateslerimizi küp küp doğradık. Domateslerin kabuklarını güzelce soyduk. Küp küp doğradık, kestik. Şimdi yemeğin içine atacağız. Domateslerimizi de ilave ettikten sonra karıştırıyoruz. Başladım karıştırma. domateslerimizi ilave ettikten sonra biraz daha bekliyoruz evet arkadaşlar şu anda sotemiz hafif hafif kaynıyor arada bir karıştırıyoruz daha sonra kaynamaya bırakıyoruz evet ufak ufak kaynamaya devam ediyor, suyunu çekene kadar arada bir karıştıracağız Evet domatesin sularıyla güzel güzel kaynıyor arada sırada böyle karıştırıyoruz Evet tavuk sötemiz kaynamaya devam ediyor tuzunu ve baharatını en son atacağız bilginiz olsun Tavuk sotemizin tarifini verelim. Şimdi tencerenin dibine bir miktar yağ yağ hafif kızarınca küp küp doğradığımız soğanları bir inceden bir kızarttık. Ardından yine doğradığımız yeşil biberleri ilave ettik. Ardından yarım kilo 600 gram kadar tavuk göğsümüzü ilave ettik. Şimdi ufaktan ufaktan pişmesini bekliyoruz. Tavuk sotemiz yavaş yavaş pişti, e, tuz, kekik ve karabiberi eser miktarda tabağımıza koyduk. Birazdan tavuk sotemizin içine koyacağız. Evet arkadaşlar şimdi baharatımızı tuzumuzu ekliyoruz, şimdi güzelce karıştıracağız. Tamam biraz daha suyun çekmesini bekleyeceğiz. Biz domatesleri biraz fazla koyduk. Ekmek arası yapmayacağımız için tabakta yiyeceğimiz için. Birazdan tabakta yerken de devam edeceğiz. Evet arkadaşlar tavuk sotemiz hazır. Nefis şekilde yiyebiliriz. Bana afiyet olsun. Tarifimizi isterseniz tekrar edeyim. İlk başta tencerenin içerisine yağ koyduk. Hafif kızardıktan sonra yağ kızarmaya başladıktan sonra Dilimlemiş olduğumuz soğanları kızarttık. Biraz öldürdük. Ardından yeşil biberi ekledik. Yeşil biberden sonra 600 grama yakın tavuk göğsümüzü dilimledikten sonra tavuk göğsünü ilave ettik. Ardından domates. Güzelce piştikten sonra eser miktarda karabiber, kimyon, tuz, kekik ekleyip karıştırdık. Hafif suyunu çekmesini bekledik. Ve şu anda yedik. Yiyeceğiz.